genel Türkiye'nin tarafsız ana haber ülkenine karşınızdayız. Ben Deniz Ömer Tarıkmaz'la tarikhabey.com ana haber ülkeni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün ön çıkan gelişmelerini seçin paylaşacağız verdim ana haber ülkenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak Twitch Tarık Haber TV, Sosyal Cep Tarık Haber, Pinterest Tarık Haber, Oktar ok, Haber, TikTok, Tarık Haber TV, Facebook, Tarık Haber, LinkedIn, Tarık Haber, Yay Tarık Haber, Tumblr, Tarık Haber, Instagram, Tarık Haber, Twitter, Tarık Haber, Reddit, Ground Life, Facebook, YouTube, Tarık Haber TV, BKV, Tarık Yılmaz, Sapleri ile yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışacak olursak, Bigo Live'da yayındayız. Bigo Live kanalımızdan Tarık Haber TV olarak beceri bulabilirsiniz. Twitter'da, da, Twitter'da değerli izleyenler, e, sohbet odalarından e, ana, ana haber bültenimize dahil olabilirsiniz diyoruz. Ve ilk haberimize bültenimde başlıyoruz. Dolar günü 19,44 yükselişte, Euro 21,42 ile yükselişe altın, 1.244 ile yükselişte ve İstanbul borsası günü 4.617 ile gün düşüşte kapattı. Son dakika haberle göre Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın İzmir mitinginde hiç enişe etmeyin diyerek duyurdu. Sizden tek isteğim dedi. Son dakika haberle göre CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu sizden tek isteğim geçen seçimlerde AK Parti'ye MP oy vermiş bir yakınınızı ikna edin ve beraber sandalyeyin oyunuzu kullanın dedi. Yandan mitingde. Saadet Partisi lideri Karaman Mollaoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, İBB Başkanı İmamoğlu, Deval Partisi lideri Babacan, Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ve Demokrat Partide de konuştu. Son dakika Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın İzmir mitinginde hiç endişe etmeyin diyerek duyurdu. Sizden tek isteğim. 30 Nisan 2023-17 10 son güncelleme, 30 Nisan 2023-19-39 Son dakika haberi, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, sizden tek isteğim, geçen seçimlerde AK Parti'ye MHP'ye oy vermiş bir yakınınızı ikna edin ve beraber sandığa gidin, oyunuzu kullanın, dedi. Bir yandan mitingde Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu, ABB Başkanı Yavaş, İBB Başkanı İmamoğlu, Deva Partisi Lideri Babacan, Gelecek Partisi Lideri Davutoğlu ve Demokrat Parti Lideri de konuştu. Takip et. Son dakika haberi. Kemal Kılıçdaroğlu milletvekilliği de yaptığı İzmir'de Millet İttifakı'nın mitingi sona erdi. Mitinge Kemal Kılıçdaroğlu yanı sıra İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Deva Parti Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye, ABB. Başkanı Mansur Yavaş da katılım sağladı. 85 milyonu kucaklayacağız. Milliyet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sahneye eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile çıkarak vatandaşları selamladı. Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı, kuruluşun ve Kurtuluşum kentindeyiz, Hasan Tahsinler'in kentindeyiz. Benim umudum sizlersiniz, beraber birlikte Türkiye'nin içine düştüğü bu durumdan Türkiye'yi çıkarmayı birlikte yapacağız. Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaracağız. Bay Kemal'in sözünü veriyorum. Ne olursa olsun bütün engelleri yıkacağım. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağım. Adaleti birlikte gerçekleştireceğiz. Hiçbir ayrım yapmayacağız. 85 milyonu kucaklayacağız. Oy versin vermesin, herkes emin olsun Bay Kemal onun yanında olacaktır. Bu seçimler gençlerin kendilerini göstermeleri gereken bir seçimdir. Bu seçimler demokrasiyi yeniden inşa etme seçimidir. Bu seçimlerin hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir Türkiye'yi inşa etmenin seçimdir. Bu seçimler kadın erkek eşitliğini sağlayacak seçimlerdir. Bu seçimler kucaklaşma seçimidir, ayrışma değil. Bu seçimler Türkiye'ye demokrasi getirme seçimidir. Gençlerimiz tarihe bir not düşecekler. Ve daha ileri yaşlarında çocuklarını anlatacaklar. Türkiye'de otoriter bir yönetim vardı. Bir tweet atarken bile ailelerimiz bizi uyarırdı. Ben 14 Mayıs'ta sandığa gittim, oyumu kullandım ve otoriter rejimi değiştirdim. Benim bir oyumun demokrasi için değeri çok büyüktü diye anlatacaktır. Kılıçdaroğlu Toki açıklamalarına AK Parti'den tepki. Bir Cumhurbaşkanı adayı olarak. AK Parti'ye MHP'ye oy vermiş bir yakınınızı ikna edin ve beraber sandağa gidin. 21. yüzyılda Türkiye'nin büyümeye, kalkınmaya, gücünü göstermeye ihtiyacı var. Türkiye'nin dünya ile rekabete ihtiyacı var. Dünyanın her tarafından en yetkin insanlarla birlikte çalışıyoruz. Bir Kemal kurdu, birinci yüzyıl başladı. Bir Kemal geldi, ikinci yüzyıl başlıyor. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Şampiyonlar Ligi'ni kurduk Sizden tek isteğim, geçen seçimlerde AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş bir yakınınızı ikna edin ve beraber sandığa gidin, oyunuzu kullanın. Türkiye'nin bu çıkmazdan çıkması gerektiğini anlatın ve Millet İttifakı'na oy isteyin. Bu ülkeye baharları getireceğim, bu ülkeye huzuru getireceğiz, bu ülkeye kardeşlik getireceğim, çiftçiyi toprakla buluşturacağım göreceksiniz. Kırsalda hiçbir kadının, gencin aç kalmasını düşünen düşünceyi ters yüz yapacağız. Her kadının sosyal güvencesi olacak. Her kadın evladını okula huzur içinde gönderecek. 5 yıl içinde 300 milyar dolar para gelecek ve tamamı yatırıma ayrılacak. Konuşmasını yarıda kesti. Bu sözlerle yanına çağırdı. O dışarıya götürdükleri 418 milyar dolar var. O parayı son kuruşuna kadar alıp Türkiye'ye getireceğim. Endişe etmeyin. Uluslararası hiçbir mahkeme bir devletin soyulmasına evet dememiştir. Amerika'da çiftlikler alacaklar, gökdelenler yapacaklar. Vay Kemal bunları mı yiyecek? Yemem efendim yemem. Son kuruşuna kadar alıp getireceğim. 2015'ten bu yana emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda birer maaş ikramiye veriyorlar. 100 lira verdiler. Şimdi seçime giriyoruz diye artırdılar. Önümüzde kurban bayramı var, bankaya gittiğinde 15 bin lira paranız olduğunu göreceksiniz. bin binası öğretmen atamasını yapacağız. Köylerdeki bütün okulları açacağız ve 100 bin öğretmen atamasını yapacağız. Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrenci ile öğretmeni buluşturacağız. Kırsalda veteriner olacak, ziraat teknisyeni olacak, hayvanların aşıları olacak. Öğretmenler gibi onlar da devletten maaş alacaklar. Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak mesaj. Dışarıdan arpa, yulaf, buğday, et, canlı hayvan alıyoruz. Ne oluyor ya? Bunların tamamını biz Türkiye'de yapamaz mıyız? Yapabiliriz. Ama bir siyasi tercih var. Onları yoksulluğa mahkum etmek. Bu siyasi tercihi değiştireceğiz. Onlar beşli çeteye çalışacak, Bay Kemal vatandaşa çalışacak. Benim saraylarda gözüm yok, Mustafa Kemal'in Çankayası'na gideceğiz, orada kalka hizmet edeceğiz. Beş yerden, altı yerden aylık alanları kapının önüne koyacağım. İklim değişikliği ile beraber Akdeniz Havzası giderek ısınıyor, orman yangınları giderek artıyor. 16 uçağı var beyefendinin. 16 uçağın 16'sını da satacağım, orman yangınları için uçak alacağım. Kılıçdaroğlu'ndan 5. Bay Kemal'in tahtası videosu geldi. Erdoğan ve arkadaşlarının nezaketle emekli edeceğiz. İyi parti genel başkanı Meral Akşener, mitingde şunları kaydetti: Atatürk'ün, Atatürkümüzün hemşehrileri, Zübeyde Hanım'ı bağırında taşıyan İzmir. Ben Atatürkümüzün hemşehrisiyim, dolayısıyla benim hemşehrilermiz İzmir. Kaka Bey'in bin yıl evvel fethetti Çaka Bey'in İzmir'i ve işgale karşı Atatürkümüzü Samsun'a gönderen İzmir. 14 Mayıs gecesi, el biz kazanırsak işgacı olacakmışız ya. İşgali sona erdiren İzmir, bugün burada gördüğüm İzmir kararını vermiş. Atatürk'ümüzün bıraktığı emanete sahip çıkan İzmir bizi istismar eden, vatandaşlık satan, 10 milyon Suriyeli'yi ülkemize dolduran bu harami düzene son verecek. İzmir'e gavur diyenler Cumhuriyetimizin kurucularına Ayaş dediler. Sonra ne oldu? O iki Ayaş sözüne karşı önce kadınlar, sonra gençler ayağa kalktı ve 14 Mayıs akşamı inşallah ve mutlaka 13. Cumhurbaşkanı seçilecek. Kendisini alkışlarla makamına oturtacağız. Ama Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da nezakette emekli edeceğiz. Moralim için istiyorum, iradem için istiyorum, ailem için istiyorum, torunum için istiyorum, tüm kadınlar için istiyorum. Çünkü bu mücadeleyi verebilmek için sizlere ihtiyacım var. Bu arkadaşlarımız artık hantallaştılar. Mitingde konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, ülkemizde bir baştan bir başa sanayi tesisleri kurmalıyız. Herkes rahat geçinebileceği bir gelire sahip olacak. Teknoloji merkezleri kuracağız. Bizim insanlarımızın ihtiyaçlarına nasıl çare bulacaklarını bilmiyorlar. 14 Mayıs'ta bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Bu arkadaşlarımız artık hantallaştılar. Kendilerini geliştiremiyorlar. 14 Mayıs'ta desteğinizi bekliyoruz, dedi. Kılıçdaroğlu yüksek kiralar için vadini duyurdu. Torpili, liyakatsizliği bırakmak istemiyorlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, mitingde şu açıklamalarda bulundu. Biz nefret dilini yok edeceğiz. Ankara'da PKK'lılar saya çok uyacak dediler. Ne diyeceklerini şaşırdılar. Bu milletin iradesi sandığa yansıyacak. Torpili, liyakatsizliği bırakmak istemiyorlar. Ekonomi bozulmuş hangi bakanı geri getirebiliriz diyorlar. Bu ülkeyi sıfır terörle aldılar, şimdi getirdikleri hal bu. Bunlar mevsimlik vatanseverler. Bu ülkede artık siyasetin normalleşmesinin vakti geldi. Oy versin vermesin herkese eşit muamele edilmeli. Mutfaktaki yangın sönsün, paramız pul olmasın. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şunları söyledi. En son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Her şey çok güzel oluyor, kazanıyoruz İzmir kazanıyoruz. Millet kazanıyor çünkü sizlere güveniyoruz. Millet İttifakı Cumhuriyet'in yolunu takip ediyor. Millet İttifakı bu milletin ortak ruhu ve ortak aklı. Atı liderin ortaya koyduğu bu birlik muhteşem bir birlik. İstanbul'u kazandık birlikte kazandık. Millet İttifakı'nın kadroları liyakatli kadrolardır. Türkiye'nin sorunları çözülsün istiyoruz. Mutfaktaki yangın sönsün, paramız pul olmasın. Kazanıyoruz bunu aklınızdan çıkarmayın. Bu seçim partilerin yarışı değil, bu seçim 86 milyonun kazanacağı bir seçim. Bu seçim önümüzdeki ikinci yüzyılı pırıl pırıl bir geleceğe kavuşturma seçimidir. Kılıçdaroğlu, sakın unuttum sanmayın diyerek duyurdu. Ev almak, otomobil almak herkes için kolaylaşacak. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, mitingde yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Her yaştan İzmirli bugün burada. Gençler bu iktidar ne diyor? İş var, gençler iş beğenmiyor. Arkadaşlar beğenmediğiniz ne varsa haklısınız. Genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu ülkenin sizlere bir gençlik borcu var. İstediklerinizi elde edemiyorsunuz. Bunun farkındayız. Türkiye her alanda en iyisini hak ediyor. Bu ülke çok büyük ve güçlü bir ülke. Fakat kötü yönetiliyor. Bu yüzden bugün bu haldeyiz. Bu ülke iyi yönetildiği zaman nasıl kanatlanıp uçuyor gördük, yaşadık. Yine başaracakız, yine güzel günler göreceğiz. Çok hayali olanlara sesleniyorum. Ev almak, otomobil almak herkes için kolaylaşacak. İnanın bütün bunlar çok hızlı gerçekleşecek. 14 Mayıs'ta aslında iki tercihli bir referanduma gidiyoruz. Otoriterlik mi, demokrasi mi? Baskı mı, özgürlük mü? Korku mu, umut mu? Öfke mi, sevgi mi? İzmir'in tercihi neyse tüm Türkiye onu tercih edecektir. 15 Mayıs sabahında uyandığımızda ya bu havada daha fazla oksijen var diyeceğiz. Bu seçimi tüm Türkiye kazanacak. ÖSYM'de soruları çaldırdınız. Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal ise şu açıklamalarda bulundu. Bu şehir kutlu bir şehir ve bu kutlu şehir tarihi sorumluluğunu tekrar yerine getiriyor. Demokrasi meşalesini bütün baskılara rağmen yere düşürmediniz. Bu meydan Türkiye'nin yarımlarının müjdesidir inanın bana. Mülakatı kaldıracaklarmış. 21 yıldır ÖSYM'de soruları çaldırdığınız mülakatlarla binlerce insanın hakkını yedirdiniz. Şimdi vakti bulunuyorlar. Eşit fırsatlar ülkesini Allah'ın izniyle hep beraber ayağa kaldıracağız. Çoğu gitti azı kaldı. Kılıçdaroğlu'ndan Haluk bayraklara yanıt. Erdoğan ve Soylu'nun sözlerine tepki. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu mitingde yaptığı konuşmada şunları kaydetti. 14 Mayıs'ta sadece bir iktidar ve Cumhurbaşkanı değişikliği yapmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılına yön vereceğiz. Adaleti sağlayacağız. Hiç kimse hiçbir cinayetin üstünü örtemeyecek. Sinan Ateş'in katillerini bulup adalete teslim edeceğiz. Hiç kimse hiçbir suçun cezasından kaçamayacak. Eşitsizlik düzenine karşı hakça bir paylaşımla yeni bir düzeni getireceğiz. Talan düzeniyle giden kaynakları halka geri vereceğiz. Siyasi ahlakı Türkiye'de egemen kılacağız. Sizin tek bir kuruşunuzu dahi haramzadelere yedirmeyeceğiz. Kurumsal yapılardaki yozlaşmayı bitireceğiz. Dünyaya açık, onurlu, örnek alınan bir ülke olacağız. Kaybedeceklerini anlayınca saldırganlaştılar. Yalanı kutuplaştırmayı deniyorlar. Erdoğan, Sultanahmet Camii'nde siyaset yaptı. Bunlar diyaneti kapatacaklar diyerek yalan söyledi. Nereden çıkartıyorsun bunu? Bunu kim söyledi? İçişleri Bakanı çıktı dedi ki 14 Mayıs bir darbe girişimidir çünkü kafalarında darbe mantığı vardı ondan. Yüreğinize korku salmak istiyorlar. Korkmadık, korkmuyoruz, korkmayacağız. Mitingin sonunda Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları ile Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları eşleriyle halkı selamladı. İlginizi çekebilir. Kılıçdaroğlu sosyal medyadan duyurdu. Çok zor oldu ama başardık. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir Kılıçdaroğlu kendisini Atatürk'e benzeten vatandaşa verdiği yanıt gündem oldu. Aman aman. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan Kılıçdaroğlu'na o bilbaharlar üzerinden yüklendi. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberimiz beşiktaş. Galatasaray derbisi için dikkat çeken yorum geldi. Amatör maçı kalitesinde dedi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Bugün sonuna, sonuna adım, adım yaklaşırken 32. haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray'da karşı karşıya geldi. Kritik mücadelenin ilk yarısı bir bir beraberlikle geçirirken usta yorumcu Rıdvan Dilmen dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o söz Son dakika Beşiktaş Galatasaray derbisi için dikkat çeken yorum. Amatör maç kalitesinde. 30 Nisan 2023-2015 son güncelleme. 30 Nisan 2023-2015. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ediyor. Ligin sonuna adım adım yaklaşılırken 32 haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadelenin ilk yarısı bir, bir beraberlikte geçilirken, usta yorumcu Rıdvan Bilmen dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler. Takip et. Süper Lig'de heyecan 32 ince hafta mücadeleleri ile sürüyor. 32 ince hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı bir, bir eşitlikte geçilirken, Usta Yorumcu Rıdvan Dinmen TV 8.5 ekranlarında Erman Toroğlu ise A-Spor mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Günün maçları Tüm maçlar 19.00-90 Beşiktaş 1 Galatasaray icardi Derbi'de bunu da yaptı. Felipe Melon işte Dilmen ve Toroğlu'nun o sözleri. İyi çalışmamış. Rıdvan Dilmen, Galatasaray duran top çalışmasını iyi yapmamış. İki sefer üst üste koleye Torreira, Saise Oliveira denk geldi ve ikincisinde gol oldu. Abdülkerim ve Nelson'a yapışın stoperlere demesi gerekirdi. İdare etmeyi seçti. Maçı bir yönetmek var bir de idare etmek var. Ali Şansalan idare etmeyi tercih etti. İkinci yarı 10 değişiklik değişiklik de olsa skor 1, bir. birse fazla uzatma vermeyecektir Ali Şansalan. Abu Bakar yorumu. Abu Bakar'ın bütün maçlarını izleyin, çok iyi oynamıyordu ancak gol atıyordu. Bugün de kötü oynuyor ama her an gol atma ihtimali var. Saha içi performansı önceki sezonlardaki gibi değil Abu Bakar'ın. Birbirlerinden çekiniyorlar. Erman Toroğlu iki tarafta birbirinden çekiniyor. Havaları berabere bitse fena olmaz şeklinde. Türkiye'de 5 yıldızlı maç bir tanedir. F-Bahçe, G-Saray. G-Saray, Beşiktaş ve F-Bahçe, Beşiktaş maçları o kadar gergin olmaz. Seyirciler daha hoşgörülü olur. Genelde böyledir. Amatör maç kalitesinde. İlk 20 dakika ne olduğu belli değil. O vuruyor, bu vuruyor. Amatör maç kalitesindeydi. Derbide Redmond oynuyor ama Mertens yok. Redmond veriyor alıyor, tehlike yaratıyor. Mertens hiç yok sahada. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahtar kelimeler. Rıdvan Dilmen Derbi son dakika Beşiktaş Galatasaray Süper Lig Ligi Uş Süper Lida. Son haber bir temiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Değerli izleyenler son dakika haberine gelirken gördüm diyerek açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun o billboardlar üzerinden yüklendi. İzmir'de de onu yazmış dedi. Son dakika haberine gelir Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan Ankara'da miting düzenledi. Seçimlere 14 gün kadar dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan mitinge gelirken gördüğü bir billboarddan bahsederek Dün baktım İzmir'de de bay bay Kemal bilborda onu yazmış dedi ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı kılıçlar ona yüklendi. Erdoğan ayrıca ne diyorlar? Selo'yu cezaevine çıkartacaklarmış. Biz görevdeyken ne Selo'ya çıkabilir ne de o bebek katili çıkabilir diye konuştu. Son dakika gelirken gördüm diyerek açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'na o billboardlar üzerinden yüklendi. İzmir'de... <gülüyor> 30 Nisan 2023-16.48 son güncelleme 30 Nisan 2023-18.06 Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkent Ankara'da miting düzenledi. Seçimleri 14 gün kala dikkat çeken mesajlar veren Erdoğan, mitinge gelirken gördüğü bir Bilbildoğar'dan bahsederek, gün baktın, İzmir'de de Bye, Bye Kemal Bilboğar'da onu yazmış, dedi de Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Erdoğan ayrıca ne diyorlar? Seloyu cezaevinden çıkaracaklarmış. Biz görevdeyken mesela çıkabilir ne de o bebek katili çıkabilir diye konuştu. Takip et. Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Ankara mitinginde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Millet İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef falan Erdoğan, önce 6'lı masaydı, sonra 7'li, şimdi 9'lı masa oldu. Bay Bay Kemal, o da yetmeyecek size. Sen onlarla beraber yürü, bizim yanımızda millet var. Bizim yanımızda Cumhur var, Cumhur'u yanına alamayan avucunu yalar, ifadelerini kullandı. Yüz binler 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle. Şu muhteşem katılım. Dün İzmir'de böyleydi. Aynı şekilde İstanbul Teknofest'te. Yüz binler geliyor, sanda yürüyor yüz binler. 14 Mayıs'ın müjdesini veriyor.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 Dün baktım İzmir'de de Bay Bay Kemal billboard'a onu yazmış. İzmir'e iyi hizmete giriyoruz diyor. İstanbul aynı şeyi söylüyor. 4 yıldır İstanbul'da Ankara'da ne yaptınız? İzmir'de bir yağmur görmesin, çamur, çukur alıyor başını götürüyor. Eğer yalan dersi almak isterseniz Bay Bay Kemal'in yazıhanesine müracaat edin, onu çok iyi bilir. 14 Mayıs'ta benim milletim bunları siyasi mevta yapacak, sandıklara sahip çıkacağız. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız rahatsızlık nedeniyle Ankara'nın her hanesinden yükselen doğalara layık olmaya çalışıyoruz. Cumhur'u yanına alamayan avucumu yalar. Bu FETÖ, bu alçağın avanesi Bay Bay Kemal'le beraber. Bunların yanında ip var, manum o yavrucuklar var. Önceleri almamışlardı, sonradan HDP'yi de yanlarına kattılar. Bu da yetmedi, iki belediye başkanı aldılar yanlarına. Önce 6'lı masaydı, sonra 7'li, şimdi 9'lı masa oldu.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 Yine aynı tarafta bölücü emellerini gerçekleştirmek için artık ilk asrını geride bırakmaya hazırlandığımız Cumhuriyetimizde hesaplaşmak için yanıt tutuşanlar var. Türkiye yüzyılının önünü kesmek isteyen küreselcisinden tepecisine herkes bunların yanında yerini aldı. Bir bozuntu var garo diye, o garo bozuntusu gitmiş ziyaret etmiş. Demiş ki şimdi nasıl olsa çıkacağım, çıktıktan sonra Öcalan'ı ziyaret edeceğim ve ziyaretimle birlikte ondan bu görevi devralacağım. Biz görevdeyken ne selo çıkabilir ne de o bebek katili. 51 kardeşimizin ölümüne sebep olan bunlar değil miydi? Şimdi ne diyorlar? Seloyu cezaevinden çıkaracaklarmış. Biz görevdeyken ne selo çıkabilir ne de o bebek katili çıkabilir. Kandil biz artık bay bay Kemal'i destekliyoruz diyor. Ben de diyorum ki söyle bana arkadaşını, söyleyin sana kim olduğunu. Arkadaşı Kandil baronu olanlardan bu ülkeye fayda olur mu? Kendini Maliye Bakanı ilan etti, gelebildiğin yer memurdu. Çok heyecanlanmış, kendini Maliye Bakanı ilan etti. Zavallı, sen maliyede bir memurdun, hiçbir zaman bakan olmadın, niye bu millete yalan söylüyorsun? Gelebildiğin yer memurdu. Memur kardeşlerimi aşağılamıyorum, onlar ondan çok daha yüksekti. Eser siyasetinde bizimle yarışmak isteyen herkese hodri meydan diyoruz. Güç bela uğraşıp gidinip iki elleriyle kalp yapmayı bilirler. Onlar kalp yapmayı da bilmiyor. Şimdi takmış Teknofest'e onunla ilgili konuşuyor. Her önüne gelen biz şöyle yapacağız, biz böyle yapacağız. Bu milletin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. Bu milletin elinden siz Akıncıları, Teknofest'e alamazsınız. Kızılenmayı hiç alamayacaksınız. Bu millet sizi avucunun içindeki suyla boğar, suyla. Ankara'nın hangi ihmalleri yaşadığını biliyoruz. Ankara'mızı geliştirmek için çalıştık çabaladık. Ankara'ya hesabı sorun. Son 21 yılda Ankara'ya 605 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Bunlar böyle bir şey yapabilir mi? Ankara'mızda 12 yeni üniversite kurduk. Kentsel dönüşüm ve 40 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. 43 millet bahçesi projemizden 12'sini tamamladık. Kalanlarıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Ankara, Kırıkkare, Yozgat, Sivas-YHT hattını hizmete sundu. Bu masanın etrafındakilerden bir tanesi Sivas'a, GHT'ye ne gerek var diyor. O da masanın etrafında. Onun diğerlerinden bir farkı olabilir mi? Ankara, tüm Türkiye'nin hızlı tren hattı merkezi haline gelecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kılıçdaroğlu, Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberi böylece böylesi görülmeli. Beşiktaş derbisinde Sergio Oliveira'nın yaptığı hata taraftarı çıldırdı. Bizi şampiyonluktan ettik dedi. Son dakika haberi göre Süper Lig'in 32. haftasına sahasından lider Galatasaray'ı ağırlayan Beşiktaş ilk yarısında 1-0 geriye düştüğü mücadelenin 58. dakikasında 2 1 e öne geçmeyi başarırken Sergio Oliveira'nın yaptığı hata gündem oldu. İşte detaylar. Son dakika, böylesi görülmedi. Beşiktaş derbisinde Sergio Oliveira'nın yaptığı hata taraftarı çıldırdı. Bizi şampiyonluktan etti. 30 Nisan 2023-2047 son güncelleme, 30 Nisan 2023-2047. Son dakika, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında lider Galatasaray'ı ağırlayan Beşiktaş ilk yarısında bir 0 geriye düştüğü mücadelenin 58. dakikasında 2-1 öne geçmeyi başarırken, Sergio Oliveira'nın yaptığı hata gündem oldu. İşte detaylar. Takip et. Sergio Oliveira. Portekiz. Yaş 31 pozisyon orta saha. Oynadığı takım Galatasaray. Tüm istatistikler için tıklayın. Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. İlk yarısı bir. Bir eşitlikte sonuçlanan mücadelede Beşiktaş 58. dakikada Hadze Ahmetovic'in golüyle geriden gelerek 2-1 öne geçmeyi başardı. Günün maçları, tüm maçlar, NSE, Beşiktaş, Galatasaray, öyle bir hata yaptı ki. Bu gol öncesi Sergio Oliveira'nın yaptığı hata ise Sarı Kırmızılı Camii'ye adeta çıldırttı. 58. dakikada Fernando Mustara'nın pasında Sergio Oliveira topla buluştu. Amir Hadzi Ahmetovikani baskı ile Oliveira'nın ayağından topu söküp alırken, Nustere ile bir anda karşı karşıya kaldı ve skoru 2-1 getirmeyi başardı. İlginizi çekebilir. İcerdi derbide bunu da yaptı. Felipe Melo. Derbi için öyle şeyler dediler ki. Amatör maç kalitesinde. Derbide Güneş ve Buruk tartıştı, Ali Şansalan böyle cezalandırdı. Buruk oyundan aldı. Bu hata sonrası Okan Buruk 61. dakikada Oliveira'yı oyundan alırken sosyal medyada bazı taraftarlar Portekizli oyuncu için bizi şampiyonluktan etti yorumunda bulundu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlar Ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyen. Beşiktaş derbisi sonrası şampiyonluk hesapları karıştı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu. Süper Lig'de adı, adım adımdan adım sonra yaklaşılırken Liget 3. haftasının 32. haftası oldukça kritik bir mücadele sahne oldu. Lider Galatasaray haftanın başında zirvenin yakın takipçilerinin Beşiktaş konuk oldu. mücadele 3-1'lik Beşiktaş üstünlüğü ile sona erirken şampiyonluk hesapları da karıştı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu. Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası şampiyonluk hesapları karıştı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu. 30 Nisan 2023-18-31 son güncelleme, 30 Nisan 2023-21-13. Süper Lig'de adım adım sona yaklaşılırken, ligin 32. haftası oldukça kritik bir mücadeleye sahne oldu. Lider Galatasaray haftanın maçında zirvenin yakın takipçilerinden Beşiktaş'a konuk oldu. Mücadele 3, Birlik Beşiktaş üstünlüğü ile sona ererken şampiyonluk hesapları da karıştı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu. Takip et. Süper Lig'de şampiyonluk hız kesmeden devam ediyor. Ligin 32. haftasının kritik mücadelesinde Beşiktaş sahasında lider Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Liderlik yarışını yakından ilgilendiren mücadelede kazanan 3 birlik skorla Beşiktaş olurken oldukça kritik bir güç puanı hanesine yazladı. Zirvenin yakın takipçisi Fenerbahçe ise 32. hafta mücadelesinde Sivas Sporu 3 bir mağlup etmeyi başarmıştı. İcerdi Derbi bunu da yaptı. Felipe Melo. Tartal lideri geriden gelerek devirdi. İşte derbi sonrası oluşan güncel puan durumu. 10. Alanyaspor. 38 puan 31 maç. 9. Karagümrük. 41 puan 30 maç.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 33. hafta Antalya Spor Beşiktaş. 34. hafta Beşiktaş Gaziantep F.K. 35. hafta Adana Demirspor Beşiktaş. 36. hafta var. 37. hafta Kasımpaşa Beşiktaş. 38. hafta Beşiktaş Konya Spor. Ki Fenerbahçe. 67 puan 30 maç. 33. hafta Giresun Spor Fenerbahçe. 34. hafta Fenerbahçe Trabzonspor 35. hafta Hatayspor Fenerbahçe 36. hafta Fenerbahçe Antalyaspor 37. hafta Galatasaray Fenerbahçe 38. hafta Fenerbahçe Gaziantep Velke. Galatasaray 70 puan 30 maç 33. hafta Galatasaray Başakşehir 34. hafta İstanbul Spor, Galatasaray. 35. hafta Galatasaray, Sivasspor. 36. hafta MKEA Ankara Gücü, Galatasaray. 37. hafta Galatasaray, Fenerbahçe. 38. hafta Hatay Spor, Galatasaray. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahtar kelimeler. Süper Lig Son Dakika Şampiyonluk Beşiktaş-Fenerbahçe-Galatasaray Ligi şampiyonu. Son haber devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olmuşlardı. 102 yıldır kayıp olan mezarlar bulundu. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Tatlı Kuyu Çatışması'nda şehit olan 250 Nefer'in mezarı bulundu. Askerlerin 5. Kafkas Tümeni 13. alay mensuplarına ait olduğu bildirildi protokol konuşmanın ardından şehit mezarlarına bayrak dikildi ve şahide taş şahide taşı yerine konuldu. Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olmuşlardı. 102 yıldır kayıp olan mezarlar bulundu. 30 Nisan 2023 2023 son güncelleme 30 Nisan 2023 2023. Sakarya Meydan Muharebesi'nde tatlıkuyu çatışmasında şehit olan 250 neferin mezarı bulundu. Askerlerin 5. Kafkas Tümeni 13. Alay mensuplarına ait olduğu bildirildi. Protokol konuşmalarının ardından şehit mezarlarına bayrak dikildi ve şahide taşı yerine konuldu. Takip et. Sakarya Meydan Muharebesi sonrası nehir kıyısında düşmanlı çatışma sonucu şehit olan 5. Kafkas Tümeni 13. Alay mensuplarının 102 yıldır kayıp olan mezarlarına ulaşıldı. Olatlı ilçesi Sakarya Nehri yakınındaki Tatlıkuyu mahallesinde şehitlerin mezarlarının bulunduğu alana şahide taşı konulması ve Türk bayrağı dikilmesi dolayısıyla tören düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, protokol konuşmaları gerçekleştirildi. Olatlı Kaymakamı Murat Bulacak, yakın tarihin dönüm noktasının Sakarya Meydan Muharebesi olduğunu, son yıllarda bu tarihi değerin tanıtımı için önemli çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da bölgede yaptıkları çalışmalar neticesinde 4000'in üzerinde yeni şehit mezarı bulduklarını dile getirdi. Yıldızkaya şunları kaydetti, buraların yeniden düzenlenmesi ve Türk tarihine yeniden katılması için de hep beraber gayret gösteriyoruz. Bu değere hak ettiğini vermek ve Sakarya ruhunu yeni kuşaklara, yeni nesillere, gençlere anlatmak için de var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Bu şehitliğin bulunmasında gayret gösteren Süleyman Duman kardeşimize de teşekkür ediyorum. Destek verenlere de teşekkür ediyorum. Polatlı'da bulunan bu tarihi değerleri bundan sonra da elimizdeki imkanlarının tamamını kullanarak ayağa kaldırmaya, onu bütün ülkemize tanıtmaya elimizden gelen gayreti göstereceğiz. 15 yıl süren çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tatlıkuyu mahallesinde şehit mezarlarını bulan emekli Assubay Süleyman Duman'da Sakarya Meydan Muharebesi sonrası, 16 Eylül 1921 tarihinde gerçekleşen çatışmalar ile şehit mezarlarının bulunması için 15 yıl süren çalışmalar hakkında bilgi verdi. Duman, geçiş harekatı esnasında 250 civarı bir şehidin olduğu resmi olarak belli. Bu şehitlerimizin 99 tanesinin isimlerini net olarak tespit ettik. İfadelerini kullandı. Törende açış konuşmasını gerçekleştiren Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi, OTA Koordinatörü Kadın Koç ise 2015 yılında merkezlerinin kurulmasının ardından yaklaşık 4000 şehidin mezarına ulaştıklarını söyledi. Tarihi Milli Parklar Müdürlüğü'yle çalıştıklarını, bölgede kurtuluş savaşından kalan şehit mezarlarının bulunması için yerel halktan destek beklediklerini dile getirdi. Protokol konuşmalarının ardından şehit mezarlarına bayrak dikildi ve Şahide Taşı yerine konuldu. Törene ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar Erdoğanla arasında dikkat çeken diyalog, Aday yapacaktım ortadan kayboldu mamonun mitinginde ilginç anlar Ses telefonu atan genç anahtar kelimeler Şehit Mezar Sakarya Meydan Muharebesi 25 ana haber bültenimiz devam ediyor diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar yaşanan bir gemide arıza meydana geldi. Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'nda arıza yapan genel kargo gemisine kıyı emniyeti ekipleri tarafından müdahale edildi. Gemi ahır kapı açıklarına demirletildi. Son dakika İstanbul Boğazı'nda hareketli dakikalar bir gemide arıza meydana geldi. 30 Nisan 2023-2041 son güncelleme, 30 Nisan 2023 21.01 Son dakika haberi. İstanbul Boğazı'nda arıza yapan genel kargo gemisine kıyı emniyeti ekipleri tarafından müdahale edildi. Gemi ahır kapı açıklarına demirletildi. Takip et. Son dakika, Rusya'dan kalkan ve koca eline giden Ilyas Konan isimli 94 metre boyundaki kargo gemisi kandilli açıklarında makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Rusya'dan koca eline seyir halindeyken kandilli açıklarında makine arızası yapan Ilyas Konan isimli 94 metre boyundaki genel kargo gemisi, İstanbul GTH merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız refakatinde, kurtarma 7 ve 12 römorkörlerimizin köylerimizin yedeğinde ahır kapıya demirletildi, denildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olan 250 neferin mezarı bulundu. Haluk Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli seyirler. Kayseri'de cezaevi nakil aracı devrildi. Bir mahkum öldü. 13 kişi yaralandı. Kayseri Malatya yolunda cezaevi nakil aracının şarampolaya devirdiği kazada bir mahkum öldü. Yedisi askeri personel 13 kişi yaralandı. Kayseri'de cezaevi nakil aracı devrildi. Bir mahkum öldü. 13 yaralı. 30 Nisan 2023-1953 Son Güncelleme 30 Nisan 2023-1953 Kayseri-Malatya yolunda cezaevi nakil aracının şarampole devrildi kazada bir mahkum öldü, 7'si askeri personel 13 kişi yaralandı. Takip et. Kaza, öğle saatlerinde Kayseri-Malatya yolunun 106. kilometresi yukarı Kızılçevlik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hakan K. İdaresindeki cezaevi nakil aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araç içinde bulunan Mahkum Abdullah Kaynar öldü, Yedisi askeri personel 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren Mahkum Abdullah Kaynar'ın cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. D.H.A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberi göre ikari attı. Takımını öne geçirdi. Yıldız oyuncu Beşiktaş terbisinde tarihe geçti. Son dakika haberine Süper Lig'in 32. haftasında mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray konuk ettiği karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'ın üstünlüğü ile geçirirken Sarık kırmızıların golü Ajantini Yıldız Marue Card'dan geldi. Cardi attığı bu golle zoru başardı. İşte detaylar. Son dakika. Ücerdi golünü attı takımını öne geçirdi. Yıldız oyuncu Beşiktaş derbisinde tarihe geçti. 30 Nisan 2023-1933 son güncelleme. 30 Nisan 2023-1933. Son dakika. Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın bir sıfırlık üstünlüğü ile geçilirken sarı kırmızılıların golü Arjantinli Yıldız Mauro Icardi'den geldi. Icardi attığı bu golle zoru başardı. İşte detaylar. Takip et. Mauro Icardi. Arjantin. Yaş 30 pozisyon forvet. Oynadığı takım Galatasaray. Tüm istatistikler için tıklayın. Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Hızlı başlayan mücadelenin ilk 20 dakikası golsüz berabere geçilirken bu dakikalarda sarı kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi sahneye çıktı. Günün maçları. Tüm maçlar. MİS'e. Beşiktaş. 1. Galatasaray. Kek vuruşla golü buldu. Golcu oyuncu Rasika'nın pasında ceza sahası içinde yaptığı tek vuruşla topu filelerle buluşturarak takımını bir sıfır öne geçirmeyi başardı. Melo'dan sonra bir il. Mauro Icard'a attığı bu golle Felipe Melo'dan, 2011-12'de 3 maç, bu yana Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a bir süperlik sezonunda 2 maçta gol atan ilk oyuncu olma başarısı gösterdi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Böylece Ana haber bültenimiz devam ediyor. Dikki diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. İçişleri Bakanı Soylu mitinge motobüsiklet de gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'e katıldı. Bakan Soylu daha sonra Zeytinburnu'ndaki programa yetişmek için motobüsiklete binerek miting alanına gitti. İçişleri Bakanı Soylu mitinge motosiklette gitti. 30 Nisan 2023-18-17 son güncelleme, 30 Nisan 2023-18-17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'e katıldı. Bakan Soylu, daha sonra Zeytinburnu'ndaki programa yetişmek için motosiklete binerek miting alanına gitti. Takip et. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Teknofest'e katıldı. Burada gençler ve ziyaretçiler ile bir araya gelen Bakan Soylu alandaki standları ziyaret etti. Bakan Soylu daha sonra Zeytinburnu'ndaki mitinge katılmak üzere yola çıktı. Trafik nedeniyle programa yetişmek isteyen Bakan Süleyman Soylu, motosiklete binerek miting alanına gitti. Miting alanına motosiklet ile gelen Bakan Soylu'yu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İstanbul Boğazı'nda Ana haber müfterimiz devam ediyor değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün değerli izleyenler düştü derede mahsur kaldı. Kurtulma anları kameralara bakın nasıl yansıdı. Yer Trabzon düştüğü derede mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı. Trabzon Araklı içerisinde düştüğü derede mahsur kalan Karaca Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarma anlarca telefonu kamerasına yansıyan Karaca kontrolleri için görevlere teslim edildi. Yer Trabzon. Düştü derede mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar kamerada. 30 Nisan 2023-14-27 son güncelleme. 30 Nisan 2023 14:27 Sırabzon'un Araklı ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan Karaca, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıyan Karaca, kontrolleri için görevlilere teslim edildi. Takip et. İlçeden geçen Karadere deresine düşen Karaca çıkış yolu bulamayınca derede mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bölge Müdürlüğü itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipleri beklemeden dereye inen vatandaş çevredekilerin yardımıyla dere yatağından Karaca'yı çıkarttı. Görevlilere teslim edilen Karaca kontrolleri yapıldıktan sonra yeniden doğaya bırakılacak. Kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken Karaca'yı dereden kurtaran vatandaşlar hatıra fotoğrafı da çekildi. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayıp tabanca ile vurarak katletti. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte buradayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Kartal lideri geriden gelerek devirdi. Dev Beşiktaş Galatasaray 3-1 mağlup etmeyi başardı. Son dakika haberine göre Süper Lig'in 32. haftası müthiş bir karşılaşmaya sahne oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş sahasında karşıya kar, karşı karşıya geldi. Mücadelede Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarırken kritik bir 3 puanı Hadesine yazdırdık. Alt ise bu sonuçta şampiyonluk yarışına büyük yara aldı. İşte detaylar. Son dakika Kartal lideri geriden gelerek devirdi. Ve Dev derbide Beşiktaş Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. 30 Nisan 2023-21.03 son güncelleme 30 Nisan 2023-21.28 Son dakika. Süper Lig'in 32. haftası müthiş bir karşılaşmaya sahne oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Beşiktaş 1, 0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3, bir mağlup etmeyi başarırken kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray ise bu sonuçta şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. İşte detaylar. Takip et. Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun sesi güzel üstlendi. Karşılaşmada Galatasaray rakibini karşısında 1-0 öne geçse de Beşiktaş'ın gollerine engel olamadı ve mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların tek golü Cadi'den gelirken Beşiktaş'ın gollerini sayıs Adje Ahmedovic ve Abubakar kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 65'e yükseltirken zirve ile farkı 5 puana düşürdü. Galatasaray ise 70 puanda kalarak yarışta büyük yara aldı. Derbi sonrası tüm hesaplar karıştı. İşte güncel puan durumu. Sessizliği icardı bozdu. Karşılaşmanın ilk 20 dakikası golsüz geçilirken bu dakikada icardı sahneye çıktı. Sergio'nun defans arkasına enfes pasında topla buluşan Rastlıca, ceza sahası içerisinde Icardi'ye pası gönderdi ve Icardi sert bir tek vuruşta takımını bir, sıfır öne geçirdi. Icardi derbi bunu da yaptı. Felipe Melo. Çimleri yumrukladı. Beşiktaş 30. dakikada Cenk Tosun ile gole çok yaklaştı. Redmond'un ortasında Cenk Tosun kafayı vurdu, top yakın mesafeden alta gitti. Cenk, pozisyonun ardından Çinleri yumrukladı. Sağız skoru eşitledi. Karşılaşmanın 35. dakikasında Beşiktaş Romain ile eşitlik sayısını buldu. Korner vuruşu kazanan Beşiktaş da Masako ortayı yaptı. Topa iyi yükselen Romain Saiz kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi. İcerdi derbide bunu da yaptı. Felipe Melo. Derbi için öyle şeyler dediler ki Amatör maç kalitesinde Son anda müdahale Mücadelenin 50. dakikasında Beşiktaş çıkarken Lucas Torreira'nın kazandığı top sonrası Milot Rasic'e sağ kanattan ortasını yaptı ve Mauro Icardi kontrol etmek isterken Lucas Torreira'nın da hareketlendiği topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı. İnanılmaz hata ve gol. Dakikalar 58'i gösterirken Mustara'nın pasında Sergio Oliveira topla buluştu. Amir Hadzi ani baskı ile Oliveira'nın ayağından topu söküp alırken Mustera ile bir anda karşı karşıya kaldı ve skoru 2-1-e getirmeyi başardı. İlki yaşadı. 7 yıllık Konya spor macerasının ardından devre arasında 3.2 milyon euro bon serviste Beşiktaş'a transfer olan Amir Hadza Ahmetovic Galatasaray ilk kez sarstı. Derbide Sergio Oliveira'dan topu kapan ve Mustara'yı avlayan 26 yaşındaki Boşnak orta saha 11. kez rakip olduğu Sarı Kırmızılı ekip karşısında ilk golünü attı. Başarılı oyuncu Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü de taraftarı önünde atmış oldu. Abu Bakar noktayı koydu. Beşiktaş'ta Abubakar Abu Bakar uzatma dakikalarında noktayı koydu. Borcu oyuncu ceza sahası içinde topla buluşurken topu filelere göndermeyi başardı ve skoru belirledi. Güneş kadroyu bozmadı. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 31. haftasında 2-0 kazanılan Ümraniye Spor maçının kadrosunu bozmadı. Kaleyi Mer günah teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü Rosier, Sais, Koley ve Masakudan oluşturdu. Orta alanda Hadzah Metovic, Salih Uçan ve Getson'u görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Redmond, Cenk Tosun ve Abubakar'ı sahaya sürdü. Sabek'te forma Rossier'in. Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde Sabek'te kimin oynayacağı merak konusuydu. <gülüyor> Onur Bulut ve Rossier arasında tercihini son ana kadar yapmayan Güneş, derbinin 11'inde Fransız Sabek'i görevlendirdi. Rossier, Galatasaray derbisiyle birlikte üst üste ikinci maçına 11'de başladı. Voleybol takımı stadyumda tur attı. Beşiktaş'ın Galatasaray'ı konuk ettiği derbi maç öncesinde voleybol kadınlar birinci liginde şampiyon olan Beşiktaş kadın voleybol takımı stadyumda tur attı. Voleybol kadınlar birinci liginde şampiyon olarak Sultanlar Ligi'ne yükselen Beşiktaş Ceylan kadın voleybol takımı derbi öncesinde taraftarları selamdı. Şampiyonluk kupasıyla stadyumda tur atan kadın voleybolcular alkışlarla karşılandı. Burak Yılmaz da derbi izledi. Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen isimler arasında yer alan Burak Yılmaz da derbiyi statta takip etti. İki takımda da görev yapan tecrübeli oyuncunun yanı sıra 2015-2017 yılları arasında siyah-beyazlı formayı terleten ve üst üste alınan iki şampiyonlukta payı bulunan Andreas Bek ile derbiyi izleyen eski oyuncular arasında yer aldı. Bek karşılaşma öncesinde eski takım arkadaşlarından Atiba Hacısın ile sohbet etti. Okan Buruk'tan tek değişiklik. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'in 31. haftasında 3-3 berabere kalınan Fatih Karagümrük maçının 11 ginde tek değişikliğe gitti. Buruk, Zani olayı kulübeye çekerken Arjantinli Yıldız Mauro Icardi'yi sahaya sürdü. Kalede Mustara tercihini değiştirmeyen Okan Buruk, savunma dörtlüsünü Boy, Nelson, Abdülkerim Bardakçı ve Adekukbe'den oluşturdu. Orta alanda Torreira ve Oliveira'yı görevlendiren Buruk, hücum hattının sağında Rasyca, ortasında Mertens, solunda ise Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü. Burun gol yollarındaki tercihi ise Mauro Icardi oldu. Sol bekte tercih Adekupbe. Okan Buruk, derbi maç öncesinde sol bekte Adekukbe ve Dubois arasında kalmıştı. Savunmanın solunda Dubois'ı oynatması halinde hücum hattındaki bir yabancı oyuncusundan vazgeçmesi gerekecek Okan Buruk, tercihini Adekupbe'den yana kullandı. Savunmanın sonunda adekukbenin görev almasında sağ önde rastlice görev yaptı. Tribünler doldu. Beşiktaş, Galatasaray derbisi dolu tribünler önünde oynandı. İl Güvenlik Kurulu verdiği karar sonrasında Galatasaray taraftarları tribünlerdeki yerlerini alamadı. Beşiktaş taraftarları, satışa çıkan biletlerin büyük çoğunluğunu tüketerek takımlarına destek oldular. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Derbide güneş ve buruk tartıştı. Ana haber bütümüz devam ediyor ve diğer haberimize geçiyoruz. Suriye'de patlama meydana geldi. İki Türk polisi şehit oldu. Yedi polis yaralandı. Suriye'nin Abyad e, kentinde güvenlik güçlüğüne PKK PYD terör örgütünün Türkiye'de yapmayı planladığı bombalı saldırılarda kullanılacak patlayıcılara müdahale sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki polis memuru ile bir Suriye gelen polis şehit oldu. Dördü gelen yedisi Türk 11 polis yaralandı. Şanlıurfa valinden patlama ile ilgili açıklama yapıldı. Suriye'de patlama. Bir Türk polisi şehit oldu. 7 polis yaralandı. 30 Nisan 2023 17.48 son güncelleme. 30 Nisan 2023 17.51. Suriye'nin Talabiyad kentinde güvenlik güçlerinin pkk PYD terör örgütünün Türkiye'de yapmayı planladığı bombalı saldırılarda kullanılacak patlayıcılara müdahale sırasında patlama meydana geldi. Patlamada iki polis memuru ile bir Suriye yerel polisi şehit oldu, dört yerel, yerel yedisi Türk, on bir polis ise yaralandı. Şanlıurfa Valiliğinden patlamayla ilgili açıklama yapıldı. Takip et. Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.00 sıralarında Suriye'nin Tel Aviyat kentinde polis uygulama noktasında yaşandı. İddiaya göre, PKK-PYD terör örgütünün ülke genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemelere müdahale esnasında patlama meydana geldi iki Türk bir yerel polis şehit oldu. Patlamada iki Türk polisi ile bir yerel polis şehit olurken 4 ü yerel olmak üzere 11 polis ise yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Akçakale ve Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi. Şanlıurfa valiliğinden açıklama. Şanlıurfa valiliği patlamayla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, Akçakale Sorumluluk Bölgesi'nde bulunan Telaviyat Bölgesi polis noktasında yapılan arama-tarama çalışmalarında PKK-PYD terör örgütünün ülkemiz genelinde yapmayı planladığı bombalı saldırı eylemlerinde kullanacağı patlayıcı malzemeler tespit edilmiş olup, olaya müdahale esnasında bu patlayıcı maddeler infilak etmiştir. Olay esnasında iki polis memurumuz şehit olmuştur. Bir yerel polis memuru şehit olmuştur. Dört yerel olmak üzere toplam 11 polis memuru hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı polislerimiz Akçakale Devlet Hastanesi'ne intikal ettirilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aziz milletimizin başı sağ olsun ifadelerine yer verildi. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber de devam ediyor. Diğer haberimizle geçiyoruz değerli iz izleyenler. Orada korkunç olay meydana geldi. Tartıştı erkek arkadaşını bıçaklayıp Tabanca ile vurarak öldürdü. Kan donduran olay ordunun Ünge ilçesinde meydana geldi. Merveke tartıştığı erkek arkadaşı Cengiz Pehlivan'ı bıçaklayıp tabanca ile vurarak öldürdü. Ordu'da korkunç olay. Tartıştığı erkek arkadaşını bıçaklayıp tabanca ile vurarak öldürdü. 30 Nisan 2023-2117 son güncelleme. 30 Nisan 2023-2117 kan donduran olay ordunun Ünye ilçesinde meydana geldi. Merve K. 32, tartıştığı erkek arkadaşı Cengiz Tehlivan'ı bıçaklayıp tabanca ile vurarak öldürdü. Takip et. Olay, ilçenin Keş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merve K. 32 ile erkek arkadaşı Cengiz Tehlivan arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyük kavgaya dönüşmesi sonrası Merve K. yanında bulunan bıçakla ve silahla Tehlivan'a saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 5 adet kurşun ve bıçak darbesi isabet eden Cengiz Tehlivan olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tehlivan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Merve K. Ka, olay yerine gelen Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Atay'da arazi anlaşmaz... Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Beşiktaş Galatasaray Derbisi'nde Şenol Güneş ile Okan Buruk tartıştı. Hakem oraya gitti ve bakın ne yaptı? Beşiktaş Galatasaray Derbisi'nde Şenol Güneş ile Okan Buruk tartıştı. Hakem oraya gitti ve 30 Nisan 2023-2028 son güncelleme. 30 Nisan 2023-2028 Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin 28. dakikasında tansiyon yükselirken iki takım kulübesi sözlü tartışma yaşadı. İşte detaylar. Takip et. Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne oldu. Lider Galatasaray deplasmanda ezeli rakiplerinden Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. İcadi derbide bunu da yaptı. Felipe Melon Derbi için öyle şeyler dediler ki Amatör maç kalitesinde Kulübeler arasında gerginlik Zaman zaman tansiyonun yükseldiği mücadelenin 28. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Günün maçları Tüm maçlar MİS'e Beşiktaş 1. Galatasaray Ali Salan'dan sarı kart Maçın hakemi Ali Salan, kulüpler arasındaki gerginlik sonrası iki kulübeden birer kişiye sarı kart gösterirken ikili arasındaki tartışma büyümeden sonlandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Tartal lideri geriden gelerek devirdi. Dünya onu konuşuyor. Ve diğer izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ana haber ülkenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Site yer alan reklamlara tıklayarak bizlere destek Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak değil de. Yakşamlar deriz hoşçakalın.